Cumhuriyetimiz neden 29 Ekim'de ilan edildi hiç düşündünüz mü? Neden farklı bir tarih değil de özellikle 29 Ekim tercih edildi? Bu videomuzda bunun cevabını sizlere aktaracağım. Cumhuriyetin ilanından 2 yıl sonra yani Ekim 1925'te Bahrettin Altay Paşa Çankaya'da Atatürk'ün misafiridir. Zihnini hep meşgul eden bir soru vardır. Acaba Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti neden 29 Ekim'de ilan etmiştir? Neden 27 Ekim veya 1 Kasım değil veya farklı bir tarih değil de özellikle... 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan etme gereği duyulmuştur tüm bu sorular kafasını kurcalarken Şankaya Köşkü'nde yemek sonrası Atatürk'ün yanına gider ve şöyle der Paşam benim hep dikkatimi çekmiştir Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine denk gelmesi acaba bir tesadüf müdür İsteseydiniz 3 gün sonra veya 3 gün evvel Cumhuriyeti ilan edebilirdinizler. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk Fahrettin Altay'a şöyle cevap verir. Haraken'in ilk günlerini hatırlarsın. Saray ve hükümet teslimiyeti kabul etmişti. Hükümet sarayın sarayda itilaf Devletleri'nin emri altına girmişti. Saray bu halinden memnundu. Fakat ben bunu kabul edemezdim der. Buna karşı koymakla birlikte bir çıkış yolu temin ederek bu mazlum milleti tarih sayfalarından silmek, ortadan kaldırmak isteyenlere karşı harekete geçmek için kendimi vazifeli saydım. İlk başta koca dünyada tek başımızaydık. Fakat benim inandığım ideale benimle beraber olanlar da bağlandılar ve bugünlere geldik. Mütareke 30 Ekim 1918'de imzalanmıştı. Vatan parçalanmış, istilaya oranılmıştı. Peki 30 Ekim 1918'den itibaren bizim İzmir'e girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922'ye kadar kaç yıl geçti der. Cevabı basittir. Tam 4 yıl geçmiştir aradan. Ve şöyle der Atatürk. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etti. İşte der, 5 yıla sığdırdığımız bu şanlı geçmiş, büyük inkılaplar, sayısız devrimler hangi milletin kaderinde vardır? Hangi milletin tarihinde vardır? Bu mazlum millet kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır. Çektiğimiz acıların, sıkıntıların, kederin mükafatı en basit şekilde budur. Bütün dünya bunu Türk milleti sayesinde öğrenmiştir. Ve daha da görecekleri vardır diye ekler Mustafa Kemal Atatürk. Beni en çok mutlu eden hadise ise bu mazlum milletin en sonunda hak ettiği yere gelmesidir der. Ve Fahrettin Altay'la konuşmaya devam eder. Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerde çektiğim acıları bilirdin. Yanımdaydın der. Mondros 30 Ekim'dir. Cumhuriyet 29 Ekim'dir. İşte bu da mazlum bir milletin ahıdır diye ekler ve biraz gülümseyerek sanırım ki bunu o zamanki devletler anlamıştır der. ve Atatürk bir anda durur Fahrettin Altay şaşırır Fahrettin Altay ne olduğunu kestiremezken Atatürk şöyle der bu soruyu kim sorarsa diyiniz ki bu tarihten silinmek istenilen bir milletin öcüdür der Fahrettin Altay yine şaşırır ve paşam Bugüne kadar bu olaydan hiç bahsetmediniz der. Atatürk Fahrettin Altay'a yine samimi bir şekilde cevap vererek Eğer bundan bahsetseydim bu tamamıyla övünmek olurdu. Övünmek benim milletimin ve askerimin hakkıdır der. Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı için 29 Ekim'i seçmesinin temel sebeplerinden bir tanesi aslında bu cümleyle anlaşılıyor. Atatürk 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması her anlamda teslimiyet içine girmiş, kendi tabiriyle esarete uğramış bir milletin esareti kaç yıl sürdü sorusuna 5 yıl sürdü cevabını vermek istemez o nedenle tam bu mütekahar eden sonra 4 yıl 364 gün sonra cumhuriyeti ilan eder yani bu esaretten tam bir gün önce cumhuriyeti ilan ederek bir anlamda da bunu yapanlardan öc almak istemiştir şimdi toparlayacak olursak bunun temel sebebi şu milleti 4 yıl Esaret altında kalmış diyebilmek için tam 4 yıl sonra yani bu olaydan 4 yıl sonra Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te ilan eder. Çünkü halkım milletim 5 yıl esaret altında yaşadı cümlesi ona çok ağır ve zor geleceğinden 4 yıl 364 gün sonra yani 5 yıl olmadan Cumhuriyeti ilan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Batılı Devletleri ise şöyle seslenmiştir. Ben 30 Ekim'i tanımıyorum. Sizlerden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim'i tanıyacaksınız der.